Bizden aşağıdaki karenin alanının yüzde yirmisinin taranması isteniyor. Bunu yapmadan önce yüzdelerin ne anlama geldiğini biraz düşünelim. Bizden isteneni bir yazalım. Yüzde yirmi. Eğer alanın yüzde taramak istiyorsak, bu kareyi yüz parçaya bölmeli ve bunların yirmi tanesini taramalıyız. Yüzde yirmi. Şimdi buraya kaç tane kare çizmişler? Yatay olarak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kare var. Dikey olanlara bakarsak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki bu 10'a 10 bir kare. Yani burada toplam 100 tane kare var. Başka şekilde söylersek, hakkında konuştuğumuz bu büyük kare. Bu büyük kare 100 tane küçük kareden oluşuyor. Yani 100 parçaya zaten bölünmüş durumda. Yani büyük karenin %20'sini taramak için, büyük karenin bölünmüş olduğu o 100 tane küçük karenin 20 tanesini tarayacağız. Hadi şimdi 20 kareyi tarayalım. Bir tanesini yapalım. Bir tanesini tararsam, yani böyle tarıyoruz, %1'lik alanı taramış olurum. %100 olsa bütün alanı olurdu. Ben bir tanesini taradım. O bir tane küçük kare, büyük karenin%de 1'i yapıyor. Eğer bir tane daha küçük kare tararsak, bu ve bu ikisi birlikte büyük karenin% 2'si eder. Yani yüz 2 büyük karenin tamamı ise 100 birim. Eğer 20 tane taramak istiyorsak, 1, 2, 3, 4 ve bütün bu satırları tararsak yüzde 10 eder değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biz 20 tane tarayacaktık, yani bir satır daha taramalıyız. Yani şu satırı da tarayayım, böylece 100 tane karenin 20'sini taramış oldum. Başka bir deyişle bu büyük kareyi alıp, bunu 100 eşit parçaya bölüp, 100 taneden 20 tanesini. Yani %20'sini taramış oldum. Umarım bu açıklayıcı olmuştur. Görüşürüz.